Az Çok önce sırtıyordu. Son Gülen ilgiler Aslan. Bir şey, Yat Bravo. aşağı. Nice be çocuklar. Bravo. Nice. Nice, Bravo. Abi. Bravo. Nice. Bir iyi. fucking Çok bir iyi. ölüm kalım maçımız. Son harita Inferno. Türk mepi. Bence 14-14 göreceğiz. Şey. göreceğiz. İnşallah görmeyiz ama. Artık abi, İmor'da da şu an çak yapmak istemezdim var ya. İmor böyle geliyor.